Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Mikro Original yayınlarının hazırladığı Teta Geometri Soru Bankası kitabındaki doğru açı konusundaki M zikzak kalemucu kuralları ile ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. AB ile EF birbirine paralel verilmiş ve burada X kaç derecedir diye soruluyor. Normalde bunun formülü var ama ben formülü sevmiyorum. Şimdiden bundan sonraki videoda eksizinden bahsedeceğiz ama şimdiden söyleyeyim arkadaşım. Böyle çok böyle sivrilen yer varsa ek çizimlerden biri ya paralel doğruları uzatacağız ya da sivrilen yerden paralel açacağız. Özellikle karışık sorularda sivrilerden paralel çizmeniz çok mantıklı olur. Şuradan çizdiğin zaman böyle arkadaş burada ne var? Bir U kuralı var. Hocam toplamları 180 30 yapacak burası. E tamamı 140'tı. Buraya kaç kaldı? 110 Burada da bir U kuralı var. Çünkü paralel çizdik böyle. E, 110'sa, 110 ise 110'un 180'e tamamlayanı kaç yapar? 70 O zaman buraya 50 kaldı. E hocam burada da bir U kuralı var. O zaman burası da 180'e tamamlayan açısı 130 derece yapar. Yani birinci soru denizli oldu. Geldik 2'ye. Evet iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa M var mı yok mu diye bakın demiştik. Var mı? Var. Yani şu açıyla şuradaki açının toplamı 100 yapacak. 40 la neyin toplamı 100 yapar? 60'ın. Hocam şuradaki açının tamamı 60 yaptı. E, bu açı 60 derece ise bunlar 30-30 yapar. Benden X isteniyor. hop Şurada da bir U kuralı var. Yani X artı 30 eşittir 180 olduğundan dolayı x de böylelikle 150 derece olarak buluruz. İkinci soru C çıktı. Geldik 3'e. Evet paralel doğrular arasında bir sivrilen yer var mı? Var tabii ki. Bak şurada ne dikkatimizi çekecek? M. Hocam X var burada. Boşver. X'e sonra yoğunlaşalım. Önce bilinenleri kullanalım arkadaşlar. E burada 150 var. Şu iki paralel doğru arasında. E burada da bir sivrilen nokta var. Bir M kuralı var mı böyle? Yok maalesef. E M kuralı biz kendimiz oluşturabiliriz. Nasıl? Hocam paralelleri şöyle uzattığımız zaman. Şu paraleli uzattık şu zaten uzun. Şöyle bir M kuralı var mı? Var. Ya da burada kalem ucu kuralı da yapabilirdin. Tamam ama biz yapıyor muyuz bunu? Yapmıyoruz. Hocam 150'ye kullanayım. 150 ise buradaki açı kaç derece? 30. Şu mavideki M kuralından dolayı bu açıyla 30'un toplamı 90 ise bu açı 60 derece yapar. E hocam 60 sa buraya 120 derece kaldı. E 127'yi eşit parçaya bölecek buradaki açılar. O zaman 60-60 yapar buraları. Şimdi şu K'ya ait M'yi artık kullanabilir miyim? Evet. 60 ile X'in toplamı 110'a eşit olacak. Yani 110 eşittir 60 artı X olacak. X'i de böylelikle kaç derece? 50 derece olarak buluruz. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Evet zikzaklık var diyeceğim ama adam bize siyahları paralel vermiş. Bir de bununla bunu da paralel vermiş. Aslında şu zikzağı kullanabiliriz. Hocam şu paralelliği nasıl kullanacağız? Hoop, hocam burası şu paralel ya şunun da şu. Şöyle z'den dolayı alfaysa burası da alfa yapar mı? Yapar. İstersen bu şekilde yap. İstersen paralel doğruyu uzat. Z'den dolayı buradaki da x artı 10. Bu x artı olsa bu da x artı 10. Yöndeşlikten dolayı deyip oradan yapabilirsin. Ama uzatmadan yapayım ben bunu. Şu açıların alfa alfa olduğunu gördük ya. Şimdi dikkat. Hocam sola bakan açı sağa bakan açı sola bakan açı sağa bakan açı. Sola bakanlar toplamı yani x artı 10 artı alfa eşittir. Sağ bakanlar toplamı alfa artı 2x eksi 40 yaptı. Alfalar nanay oldu. 10 artı ile 2x artı 40. Alfalar nanay olunca şöyle. Heh, x artı 10 ile 2x artı 40 birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. 2x eksi 40muş burası pardon. Evet x'i buraya atalım. eksi 40'ı buraya atalım. 10 artı 40 eşittir. 2x eksi x yapar. Böylelikle 50 eşittir x mi olur? Evet cevap böylelikle balık esir çıktı. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Evet kalem ucu kuralından yapabilirsiniz. Hocam buraya A A deyip buraya B B deyip 2 A artı 2 B artı X 360 diyebilirsiniz. Ama ben bunu sevmiyorum kardeşim sevmiyorum. Şimdi paralel doğrularda sivrilen yer şurada da sivrilen yer var. A bak şöyle bir M kuralı var mı burada arkadaşım? Var. Yani A ile B'nin toplamı burası olacak. A artı B yaptı burası. Hocam A artı B kaç yaptı? 105 yaptı. Şimdi doğru açılardan gitmek istiyorsak eğer. Hocam paralel doğruları uzatırız ya da böyle kalem ucu kuralından dolayı 2a 2b ve x'in toplamı eşittir 360 yapabiliriz. Ya da e, paralelleri uzatınca burası 180-2a deyip burası 180-2b deyip hocam m'den dolayı şu x'in toplamı x'e eşit deyip buradan da bir sonuç bulabilirsin. Ya da arkadaş zaten tamam çoğunluğumuz sıfırda olsak dörtgen iç toplamını biliyoruz. E şurada bir dörtgen yok mu? Var. Dörtgen iç açıları toplamından da gidebiliriz. Burada A artı B var A artı B var. Yani 2 A artı 2 B var. A artı bir de ne var? X var. Bunların toplamı kaç yapmalı? 360 yapmalı. A artı B 105 ise 2 A artı 2 B 210 yapar. E X de böylelikle 360 eksi 210'dan böylelikle ne buluruz? Cevabı 150 derece olarak buluruz. Yani 5. soru Edremit oldu. 3 farklı yol gösterdim size. Geldik 6. soruya. Şunlar paralelse. Öncelikle bir U kuralı var. Burada kaç kaç derece yaptı? 100 derece yaptı. 80'i 180'e tamamlayalım. Hocam X burada da U var ama sonra en son bakarız. Bilinenden bilinmeyene gidelim. Öncelikle şu çizgi açılarını bulalım. Hocam şurası 125. Tamam. Çizgi çizgi. Hmm. Çizgi çizgi. Çizgileri kullanacağım. Başka şu paralellik verilmiş bana o paralelliği de kullanacağım ben. O paralelliği ben nasıl kullanabilirim? Arkadaş şuraya a a yazsam böyle bir şey gelmiyor. Burayı da a'lı bir şey buluruz. Hatta burası ne yapıyor? 180 eksi a yapıyor. Tamam. 180 eksi a yapıyor burası da. Şurası a iken 180 eksi a yapıyor. Sonra hocam hepsinin toplamı şey diyebiliriz. Ee, ne diyebiliriz? O hepsinin toplamı 360 diyebiliriz. Ya da böyle yapacağımıza bak burada 25 bulduk. Burayı da 100 bulduk. Şurada bir doğru açı yok mu? Var. Doğru açıdan dolayı 25 artı 100. 125 180'e tamamlayan açısı 55 mi? Evet. Burası 55 çıkar. E hocam burası da 55 oldu. Burası 55 ise burası da 180'e tamamlıyor. Yani burası da 125 mi çıktı? Evet. Aa hocam şuradaki açıyı bulduk. Burada kaççı 125 artı 25. 150 derece oldu. Dolayısıyla şimdi u kuralını uygulayabiliriz. 150 artı x de eşittir. 180 olmalı. x'i de böylelikle kaç derece buluruz? 30 derece olarak buluruz. Yani 6. soru böylelikle C. Han çıktı. Ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ek çizim yöntemleriyle ilgili sorularda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.